Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay yani Mayıs'ın 17'siydi yanlış hatırlamıyorsam Twitch Türkiye'de abonelik fiyatları 9.90 TL'ye indirildi ve bununla alakalı kimse bir video çekmedi, bir açıklama videosu çekmedi ve ben de dedim ki iş başa düştü. Yapacak bir şey yok, oturup çekeceğiz, anlatacağız, bilgilendireceğiz. Şimdi bu süreçte başımıza neler gelecek, nasıl bir işleyiş olacak, bizlerin bu aboneliklerden kazancı ne olacak, bize ne gibi yararları, ne gibi zararları olacak bunları birlikte inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Öncelikli olarak bununla alakalı olarak Twitch'in yayınlamış olduğu yazıyı birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar Twitch kendi blog sitesinde şöyle bir yazı paylaştı. Yerel abonelik fiyatlarıyla küresel topluluğumuzu büyütüyoruz başlığı altında detaylı bir yazı paylaştılar. Eğer bu yazıyı direkt okumak isterseniz eğer açıklamalar kısmında bu yazının linkini sizlere bırakacağım. Burada işte neden yaptıklarını, ne olduğunu, işte diğer ülkelerde 5 dolar veya işte para birimi neyse onlar için çok uygun bir fiyat olduğunu ama Türkiye'de 5 doların TL'ye çevirdiğimizde çok yüksek bir meblağ olduğunu ve yeterince kitleye ulaşamadığımızı ve ulaşamadıklarını söylemekteler. Böyle bir açıklama yapıyorlar. 17 Mart itibariyle bu açıklamayı yaptılar ve yayınladılar. Aynı şekilde bizimle birlikte Meksika'da da aynı şekilde 60 pezoya düşürüldü abonelik fiyatları ve bu ay ay giderek tüm ülkelerde kendi para birimlerinde ve makul bir fiyata olacağını açıkladılar aşağıya doğru indiğimizde burada değişiklikler sürecinde yayıncılara destek adı altında bir başlık var bu başlık nedir şimdi sırasıyla bunlara bakacağız Öncelikle şunun bahsedeyim yani abonelik ücreti 9.90 bizler gibi iştirak bir yayıncıya abone başı 25 sentle 35 cent arası bir hakediş düşüyor ve bu oran ciddi anlamda çok düşük bir oran önceki videomu da izlediyseniz eğer orada abonelik başına bir dolar civarı 1.25'e 1.5 dolar e arasında bir gelir olduğunu söylemiştim. Bu fiyat düşüşüyle birlikte 9.90 TL'den 0.25 cent yani bir önceki ödememizin aşağı yukarı %75 daha ucuz bir hak ediş alıyoruz. E bu da ciddi anlamda bir gelir düşüşü demek. Bununla alakalı Twitch demiş ki değişiklikler sürecinde biz yayıncılara destek vereceğiz demiş. Şimdi bizler için önemli olan yer burası aslında. Birlikte bu maddeleri inceleyeceğiz şimdi. şimdi öncelikle ilk maddede demiş ki Twitch fiyat değişikliğinin başladığı ay dahil olmak üzere ilk 3 ay boyunca referans değeri Kanal ve Prime abonelik gelirlerinin %100'ünü karşılayacak Ama parantez içinde gerekirse demişler Bu gerekirsenin tam anlamı nedir bilmiyorum Birazdan sadece fikir yürüteceğim Ardından izleyen 9 ay içinde Her 3 ayda bir teşvik ödemelerini %25 oranında azaltacağız Böylece toplam 12 ay boyunca Gelir ayarlama teşviki sağlamış olunacak demiş Şimdi şöyle Twitch hesabınıza giriş sağladığınızda yayın yöneticisine giriyorsunuz ve yayın yöneticisinden kanal analizi bölümüne giriş sağladığınızda aşağıda sağ tarafta yeni bir bar açıldı. Bu barda diyor ki bir önceki ay sen 86 saat yayın yapmışsın. Bu ayda 86 saat yayın yaparsan ve referans kazancın yani önceki aylarda aldığın kazancının altında kalırsan eğer ben sana diyor teşvik primi vereceğim ve bir önceki ücretini tamamlayacağım diyor. İlk 3 ay tamamını karşılayacağım. Sonraki 3 ay bunu %25 azaltacağım. Sonraki 3 ay %25 bir daha azaltacağım. En son yani bir yılın sonunda yayıncı teşviğini kaldıracağım diyor. Ve bu şekilde de sizi hem yayıncıların ekonomik olarak düzenini oturtmuş olacağım. Hem de izleyicilerin 9.90'a abone olma alışkanlığını arttıracağım bu şekilde diyor. Biz diyor izleyicilerimizin diyor taleplerini aldık. Abonelik fiyatlarını düşürdük. Ama yayıncılara da elimizden geldiğince destek olacağız'a getiriyorlar aslında. Sonraki ikinci maddede de diyor ki her şey referans değerler ile başlıyor. Temel olarak bir yayıncının son 3 ayda ücretli ve prime aboneliklerden ne kadar gelir kazandığına ve kaç saat canlı yayın yaptığına bakacak ve ortalamaları hesaplayacağız diyor. Son 3 ayda abonelik ve primelardan ne kadar kazanç sağlamışsın totalde kaç saat yayın yapmışsın bunu hesaplayacağız diyor. Eğer diyor sen diyor bundan sonra yine o 3 ayın ortalamasında bir saat yayın yaparsan ve ödeme eşiğinin altında kalırsan o zaman teşvik primi vereceğim diyor. Canlı yayın yaptığına bakacak ve ortalamaları hesaplayacağız. Fiyatın değiştiği ülkelerdeki uygunluk kriterlerine sahip yayıncılar bu ortalama referans değerlerini yayıncı panelinde görebilecekler diyor. Yayıncı bir ay içinde canlı yayın referans değeri saatinin en az %85'i kadar canlı yayın yaptığı ve belli başlı uygunluk kriterlerini karşıladığı sürece bu yayıncının abonelik gelirlerindeki azalmayı telafi etmek için gelir ayarlama teşviki ödeyeceğiz diyor. Yine zaten biraz önce gösterdiğimiz panelde bunları gördük. Yayıncı ortalamalarını aşan bir performans gösterirse yani abonelik gelirini arttırırsa teşvik ödemesini değil o artan tutarı alacak. Gelecek aylarda referans değerin altına düşerlerse de gelir teşvikini almaya devam edecekler. Mesela size alt ücret belirlenmiş panelde diyor ki orada işte minimum 85 doların altında kalırsan diyor. Eğer diyor sen diyorsa 85 doları geçersen eğer diyor teşvik ödemesi almayacaksın o artan tutarı ekstra olarak alacaksın diyor. Gelecek aylarda referans değerinin altına yani belirlenen hak ediş ücretinin altına düşersen diyor. Gelir teşvikini almaya devam edeceksin. Onda sıkıntı yok diyor. Yerel abonelik fiyatları yürürlüğe girdikten sonra uygunluk kriterlerine sahip yayıncılar aylık referans değerlerini o anki abonelik gelirlerini ve yapmaları gereken yayın sürelerini yayıncı panelinden görebilecekler diyor. Güzel abi. Ve aşağıya da indiğimizde gördüğünüzde ilk sırada Meksika ve Türkiye var. Meksika ve Türkiye'de bu fiyat güncellemesini yaptılar. Yani şimdi burada bizim için evet çok güzel bir şey oldu. Daha çok kitleye ulaşabiliyoruz. Daha fazla insan bizlere abone olabiliyor. Abonelik hediye etmek isteyenler daha fazla abonelik hediye edebiliyorlar. Bize daha rahat destekte bulunuyorlar. Ee, bu gerçekten güzel bir şey. Ben bu konuda gerçekten mutlu oldum. Fiyatlarının düştüğüne çok sevindim açıkçası. Bunda yalan yok. Ya i̇lk defa çok saçma bir şekilde paramızın değerli olduğunu hissettim bir anda. Yani önceden düşünsenize adam yabancı bir ülkede Amerika'da 5 dolar abone oluyor abi. 5 lira gibi. Ama biz burada 5 dolara 39 lira verip 39 liraya abone oluyorduk. Yani bu psikolojik olarak bizleri bir tık rahatlattı. Ama yayıncı tarafından yani bizler tarafından olaya bakarsak ne yazık ki gelirlerimiz inanılmaz derecede düştü. Mesela ben geçtiğimiz ay 100 doların altında kaldım ve muhtemelen bu ay hani teşvik olayı nasıl olacak bunu da bu ay tecrübe etmiş olacağım. Teşvik ile alakalı eğer bir bilgi vermek istersem Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Instagram hesabından hikaye olarak Bunların da bilgilerini atacağım sizlere. Yani ne kadar bir tutarda gelir sağlamışım ve Twitch bana bu şartlar altında ne kadarlık bir teşvik vermiş bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi bunun haricinde bitlerde ve reklam gelirlerinde, gelirlerinde hiçbir değişiklik yok. Sadece ve sadece abonelik ücretlerinde düşüş oldu. Bu da bize aslında bir tık yordu açıkçası. Çünkü benim gibi evini Twitch yayınlarından geçindiren bir insan için biraz zor bir süreç oldu diyebilirim. Çünkü önceden bir abonelikten 1,5 dolar kazanırken artık 25-35 cent civarı bir şey kazanıyoruz. Ve aynı şekilde Prime aboneliklerden de 25-35 cent arası kazanıyoruz. Prime aboneliklerle alakalı da gelirlerde düşüş oldu. Bildiğiniz üzere önceki süreçte Prime aboneliklerden normal abonelikten daha yüksek bir hak ediş alıyorduk. Ama artık onu da düşürdüler. Prime aboneliklerden de 25 cent 35 cent arası bir ödeme alıyoruz artık. Yani Twitch gelirlerimiz yüksek oranda neredeyse %75 oranında bir düşüş sağladı. Zamanla göreceğiz, tecrübeyle göreceğiz. Emek vererek göreceğiz bunları. Ama izleyicilerimiz için güzel ve başarılı bir süreç olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonumuz hayırlı ve uğurlu olur. Hepinize yayın hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah hepimiz İstediğimiz yerlere en kısa sürede geliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.